Kanka oyuna hazır mısın? Hazırım. Ben mouse'u kullanamam için... ...kullanamadığım için... denemiyorum Artık... ...oyunda izleyenler görecek... ...ne yaptık mı? Sen de biraz sinirlenirsin bana tabii. Aklı olarak... Ben gireyim mi oyuna? Ben başta atacağım ki e, seni. Allah. bekleyim seni. Dur be. oyuna gireyim ha. <gülüyor> Sinirlendi. Ya ya be. beklediğin için yapmayacağım. Sinirlendi yine. <gülüyor> ben yaptım. Kanka. Kanka sende bayrak var bende niye yok? <gülüyor> Senin bayrakının çalmışlar. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi sende tek bayrak var bende yok niye yok? <gülüyor> Senin tek bayrakının çalmışlar. Sen nerede <gülüyor> kaybettin? Sen çalmışsındır kesin. Valla benim, ben kendimi bütün üyelimem bayrağım vardır. Ol, Allah! <gülüyor> yani bu da benim üyememiyor. <gülüyor> görüyorsunuz, oyunda, oyunda dönemiyor. bu da benim üyememiyiz? <gülüyor> Kanka ne yapabiliyorsunuz şimdi? Ne mi yapacağız? Savaçacağız, <gülüyor> birinci olacağız. Biraz önce e, düşer düşmez öldük onu ne yap? <gülüyor> <gülüyor> sen onu karıştırma. Şimdi nereye atıyor? <gülüyor> e, vallahi sen uzmanısın. Sen ne yapacağım? Emin değilim. Benim. uzman olan sen, uzman olan. Buna zül bağlama, bunu zül bağlama. Allah tanesi koydunun tüm Sesin de gidermiş vallahi. Benim sesim güzel mi? O zaman ben sen bol bol şarkı söylerim kankacığım. Kanka sen, sen mi beni aşağıdaki gidin? Heee ben seni getirmiyorsan sen kendiyken lan sabaha kadar <gülüyor> aşağıdaki <kadar inerim>. gidemezsin. <gülüyor> Hadi evlere gir. Evlere gir demesi kolay. Yani <gülüyor> tabi evlere girin ki. Hele gel bunu yap. Gel gel. Gelim gelim. Beni yok. Hani. Aldım. Bunu da Aldım. Bunu da Aldım. Tamam. Kendi anı zaten. Zaten... zaten. Sen kendini yorma. Valla yor desen de yormam. Yani elimden... Elimden gelen mukana. Yapacak bir şey yok. Sen dönmeyi öğren yeter. Dönme yok bende. Kanka bu araba... Kanka nereye gitsin kanka? Bu araba şansı mı? Allah seni ne var lan <gülüyor> arabaya saldırıy. <gülüyor> Oraya gel mazara topla. Geri geri gel. Eheheh <gülüyor> geri geri. <gülüyor> <gülüyor> kanka öyle yanaş, yap. Yanaş yanaş yanaş. <gülüyor> Allah seni vurdu ciddi olamaz kanka da ateşi dey ya ben evin içine de bari çok vurmayan beni yazık bana kanka tam bir savaş geldim ama Göremediğim için sıkıntı Aha, birileri ateş ede. Ben benlele. Ben öldüyüm ben, ben, ben, ben, Allah. Sen ne diyorsun? Öldüremiyim. Ne yap? Sen yap. <gülüyor> gel gel. Nereye gidelim? <gülüyor> Dur sen zahmet etme ben. <gülüyor> ben <kendim. gülüyor> Şurada bir sandık var. Kangas. Oya bakam. Kanka zangi, ki iki tane adam vardı Kanka bir sürü şey topladım şu adamı öldürmüşsün sen adamı öldürdün Yok adam ölürdü zaten Üleğine ağzına koymuş ha Kanka gittin? sen araba buldun Ya araba döney Dönemeyim ki arabayı görem <gülüyor> <gülüyor> dur dur Ben bulurum. Bura niye böyle? Nere? Evin içi niye böyle? Ben yaptım. Niye? Biz vururuz. Sen oradan sen kal. Seni seni vururlarsa canın gitmiş. Ben gireyim valla. Nereye gitsin? Cehennemiz yine. <gülüyor> güle güle. <gülüyor> Kanka, can doldurmayın olur mu can çöktü? Ana. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Sen nereye gittin? <gülüyor> ben bu evlerdeyim. Senin gibi boş birleşmezim. Gel beni buraya. Ben git git ben gelim ya. <gülüyor> Ben zaman toplayam ki, seni vurduklarım zaman sana şey vereyim ama kit vereyim. Kanka bende şu an 9 tane yarabandı bandı var. Vay anam çıktır sana. He. Şurada bir kule gibi bişi şey var oraya, oraya çıkabilirsem. Hele dur, çıkabilecek miyim oraya? burada Burda evler var. Burada evler varsa adam da burada burda şimdi. Kanka yardıma gel yardıma. Ne dersin? Gelin gelin. Bir arabada bulamadık. <gülüyor> Hala ya. Bu ne biçim oyun ya? Ne biçim oyun? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ama bunu yandıklar, harekettere bak. Sergi, gel. <gülüyor> Vallahi ben sen takip edersen 5 dakikada ölürüz. <gülüyor> Niye? Ben ölmedim. 3 dakikada oyundayız. <gülüyor> Var ama seni. <gel> <gülüyor> kalk kalk, kalk, ben kalk. Ben <Gülüyor> gitmek istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> Aaaa burada Kalka kaçını kanka. kaldır havaya havaya Burada altın buldum kanka Altın da o duvar duvar Ne altını ye Ağın çanta Kıgım niye çanta yandı o çantam benim de <gülüyor> Gel al gel al çantayı gel Arkanda gel arkamda Vallahi ben zaten tekibe de sen müdürsün. Ya ya sen gel gel. Fark etme gel. E güzel niye bunları toplamıyorsun? Vallahi senin, ne haş. <gülüyor> ya böyle boş belesin yizi şey ya. <gülüyor> Oyuna ya gelsene. Ya dur gel ama. Vah <gülüyor> vallahi beni vurla seni öldürürüm. <gülüyor> ne? Beni vururlarsa seni öldürürüm valla Zaten beni seni vururlarsa sen öleceksin beni öldüremezsin <gülüyor> <gülüyor> Gelisin Arkamda gel Kanka dur bak ben sen atacağım Ne? Kafana değme Ya atma bir ya Hanga dur Allah'ını sevesen var ne gelecek? Hanga bir... Bek bek bek, bek <gülüyor> bekliyorum adam Hele bir bana bak bir bana bak Sen neylesin? Ulan yiii <gülüyor> ulan bak bak ha Yahu dönmüyor dönmüyor ha dön, Allah, Allah. Bak, <gülüyor> bak bak ben sana ne atacağım bekle bekle Tavayı atacak vallaha bekle Ulan... <gülüyor> Çok bekleyin <gülüyor> Gel hele. Konga dur. Gel ne dedin? An. Hani. <gülüyor> ben kaçayım Baba. Mıda kaçın diye benim. Her yani gerek o diye kaçayım S Silahını ne? Silaha bas bırak. Zin tip konuşasın ha? Silaha basam. Filahı yere bırakma! Yok yok bırakma. Ben koşuyorum. Şuan yüze koşayım ama yine de yavaş. Kafanı kaldı kafanı saldır yukarıya koyacaksın. Evet kafanı kaldı. Kafamı kaldı saydım derdim neydi? Hadi hadi gel alın geliyor lan. Geldik işte. Elimden geleni yapıyorum. <gülüyor> Bu elinde... <gülüyor> tövbe yarabbim. Ağdını bulmamak, çok aysın. Yooo, bizden geldim ki içimden dedim sana. Yav, sen <gülüyor> yav, <sen gülüyor> <da>, çok hoşsun öyle yav. Kanka sen yavaş koysun ya. Oğlum olmuyor olmuyor <gülüyor> Nereye gidik? Yavaş yavaş, yavaş. Alana Yavaş alan geldi ya ne yavaş oğlum Araba Bir araba bulmadık araba zaten araba ha, Alan geldi vurdu bizi <gülüyor> Allah kahretsin alan senin alzına Döpey ara Koşuyorum şu an Kanka Kanka dur ben araba bulup gelip sen alacağım. Ben son kaza koşuyorum ama ne ya kadar bilmiyorum. Bir daha hiç <gülüyor> güzel Kanka on tura koşuyorum ama. Bakın, Seni de vurmuşlar. Kanka kanka kanka! Ay öldüm kanka ya, ben öldüm valla! Ben hala... Sen git git sen git! Ben hala koşuyorum ama... <gülüyor> Senden yarım yardım bekleyen de kapatsan. Oğlum, benden yardım niye beklesin? Ben ne yapabilirim sana? <gülüyor> Yok oğlum, oğlum, kayıt olmasaydı sen görürdün sen neler sürüyecektin de. Kay kaydı kapat dayanamıyorum. <gülüyor> Yok kaydı kapatır kanun çoğu şeyden yol var. <gülüyor> ya insanın zamanı ya. ya ha. Öleceğim. Ya senin de alanını takmış. Öleceğim vallahi ya ben öldüm öldüm <gülüyor> e, tamam da benim ölmememiz Vallahi ya. kanka sen birinci olsam ben kendi kendimi burada geri atar üstüme <gülüyor> çok alırım kendi kendimin üstüne <gülüyor> <gülüyor> kanka alana yetişemiyorum yetişebilirim ya kanka dönemiyorsun dönemiyorsun <gülüyor> şurda bir araba var çayışım var <gülüyor> Allah kahretsin arabayı daha yeni buluyo O araba çalışmaz Araba bozuk <gülüyor> Ya çürükkan kanka kalmaz senin cezanı vermez Ne ne dur oynuyorum Ne <gülüyor> bu <gülüyor> Sen birinci mi olacan He <gülüyor> <gülüyor> Ay Ayy Allah benim davranım <gülüyor> ne neydi ...kitlerimi ürün etseydi iyiydi. Allah benim cezamı versin. Bu halde adam ölmedi ben öldüm yahu. Niye? Var, var ya ağaca kitletme. Ben... Ben sana diyelim arkamda gel. Sen deneyim. <gülüyor> Erkeklik tasladın mı adam öldürmeye kaldım. Ve öldürürler seni. Hiç düşünemiyorum ki alana geçeceğim yetiştin yetiştin yetişti. valla aç kaldı <gülüyor> Allah. <gülüyor> Allah benim dalamı veriydi kurtulaydım sen heheheh aç kaldı valla yetiştin bana Sen <gülüyor> heheheh çok büyük insansın ya ne? sen ne kadar pis insansın ya? gelip ben kurtulmadın kanka ben sana arkamda gel gelme. <gülüyor> Kanka sen insanla kurtarmak yok mu? Aha valla, girdi. beş kişi kaldı, bu kesin birinci olacak eminim. Beş, Mev kişi yere yatıp yerden kalkmayan <gülüyor> Allah senin cezanı elmesin bari alana koş. E ee, koşuyorum işte, daha ne az koş. Allah'ım. Allah. Şeyim de bitti, kitim de bitti. <gülüyor> E evlere gittin. Git. Aman seni öldür Durma durma Eller, seni ne yapmet tamam ay. Alo koş koş koş ne adamlardan. Silah aldım ama kullanamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Hadi gitle Allah Hayırlılar Allah. Bu, bu şeyle ölü. Birinci olacak. O, niye? Senden daha çok hayatta kaldım. Sen daha çok okuldun. <gülüyor> Vallahi doğru söylesin. Adam geldi. Ben geldiği... Ben, yani... ben sandım arkamda gel. Gel Bu ilk. Bu ilk kaydımız yakında YouTube'a atacağız, ne diyorsun kanka? Son olarak ne diyorsun? Vallahi bizi bir engelleyecekler ki sülenem gelse engele kaldıramayacak. Niye ne diyorsun ya? Biz, La, cha, cha, bir sonraki oyunda görüşürüz.